Merhaba J-T Squad. Kalanı müsait ekran hoş geldin. Bar mı? Bar mı? Maya Allah Allah. Allah aşkına. Kapsular. Evet. Evet. Ayef arkadaşlar, Ezden yeni şarkı çıkarttı. Ats and Boogie. Evet. Yani çift şarkıcılar mı yoksa bilmiyorum yani. Nasıl bilicem kanka? Senden sormuyorum ya, dolara soruyorum. Tamam. Nasıl <gülüyor> bilicem? Tamam. High Roller, High Roller acaba? Hayrola İç bir yok. Önce de çünkü sadece Türkçe çay sözleri var. <gülüyor> sen biraz. <gülüyor> <gülüyor> ben evet, çok, like... çok çok çok yoruldum. Evet. Ama um, video geçmeden önce lütfen abone ol, like'ını paylaş. Bizistan. <gülüyor> <gülüyor> Neyse video geçelim. Sorry yani isterseniz. I yani. love evet. you. Siz mi sen takip edebiliriz. Okey. Taksim yani Taksim Square dikmen dikimer dikimer jebedi juice I'm popping my ah, ah hey, hey. yok yok yok her zaman kula nezadır ne ne ne Elinden geleni yardına koyma Yalanlar yollarda sonuma sorunlarla onlarca gelir onlarda acaba? Yani bir şey anlamıyor Çok zor bu kalemeler Böyle bir bu Yalanlar yollarda ama bunun şey okuz mu bu yuksa kuzu bilmiyorum yani onun anlamı ne yani neden şey işte burada belki o ayrola yani bu Fito'n ezo. Ayrola şarkı mıydı acaba? Yok, Ayrola şey, Evet, şarkının adı. Okay. Aa, evet. Aa, tamam. <gülüyor> lev maraton parapul İstanbul İstanbul olacak Ezel sakin yok yani hmm. <gülüyor> <coughs> evet, ne olacak sakin olacak sakin nefes al be yaşındayken parapul maraton yani geri geri alalım tamam sinden zor bozuk bir karakter falan telefon nasıl falan bro yani izmirli bomba gibiyim yani böyle kalsın sakin o bir karakter yarambo telefon uduşmu tamamen her saat yok kaç ne dedi kodu yere Öşüdüler <Gülüyor> yani benim <problemim nedir? Gülüyor> Senin <problemim> ne <nedir? gülüyor> <yaptım>. hmm, <gülüyor> korkunç. Bu istikandınız piskansınızsınız ha okey okay, you guys jealous ha asret ne demek asret asret they use it for people like that you miss ha ah. like I do not say yani Türkçe nasıl solid yani bilmiyorum. Like is worth is much like is worth play. Like just got got a Damn bro. Kendine ayrol ne demek? Belki hmm, şey işte bu ayvan. Şi soracağım yoksa yani özel şarkı yazınca yani kafanda ne var yani gerçekten çok merak ediyorum yani, ne ne içi içi Gerçekten çok zeki, çok zeki bir insan. Bak bu beni bak. Eee Mary. sakatat. Yani gerçekten çok alakalı. Ah. en iyi ya, en iyi. Gerçekten çok. Wow. arkadaşlar bile şu an koyacaklar dua. Star Bu mum mum breakfast. If the harla if iftarlar. Yani world diyor bak ya. dişlerim çıkaracak şimdi. Cenablara hepsi yanlış fiyatlı hayat böyle boş her wow yani bunu bak ya bulamazsın bu şarkı çok zor gerçekten yani böyle öğrenmek Bölbiri yani, yani, çok kolay yani öğrenmek yani, evet, evet. iki gün öğrendi zaten felaket çok kolaydı ama tamam, bu kelimeleri çok e, çok farklı evet ve evet, çok <gülüyor> kelime çok çok ah <gülüyor> <gülüyor> çok yani öğrenmesin yani çok zekisin Vallahi Amakoro koro hayrola kafa yüksek hayrola Okay so um arts the bogey and Yine de vallahi çok tam bir çok şaşırdık yani. acaba? Yok yani yok artık vallahi vallahi artık şaşıramıyoruz ya. Oha. en iyi olduğunu biliyoruz zaten gerçekten. Elde evet, vallahi çok iyisin vallahi. vallahi. Gerçekten. gel lütfen. Allah aşkına. Evet. Yani. yani. yani. Noel. Bu şarkiyi or or Söz. Aa, arkadaşlar özür dileriz yani tepkimiz biraz böyle böyle çok yani yorulduk. Yani. Yok. Evet dışarıdan yeni geldik ve parti oh. yani. Partiden. Dışarıdan geldik. Partiden. Dışarıdan geldik. Problem var <gülüyor> mı <mi> acaba? <gülüyor> Bilakis böyle kadar. Daha